Herkese selamlar ben astrolog Arif Aydın YouTube kanalımıza katıl butonu eklendi peki hocam neye katılacağız astroloji eğitimleri özellikle astroloji ile alakalı sırlar ve modern ve karmik astroloji ve ileri astroloji gibi sizler için hazırladığım bölümler olacak. Bunlardan en üst seviyeyi aldığınız zaman diğerlerinin hepsine ulaşabileceksiniz. Ya da sadece merak ettiğiniz konular sadece ezoterik astroloji almak istiyorum ya da sadece temel ve orta düzey astroloji eğitimi almak istiyorum derseniz bunları da seçebileceksiniz. Bu konuyla alakalı sadece bir tanıtım amaçlı yaptım bu videoyu. İçeriği hazırladıkça arkadaşlar size bilgiler veriyor olacağım bu konuda. Evet şimdiden hayırlı olsun hepimize.